lan kanalımıza hoş geldiniz. ne yapıyoruz? Vallahi Allah Çocuklar türk olu. Türk olu. Anlamı biliyor musunuz? Evet Türk Onlara soruyorum. Evet biz tepki Evet veriyoruz ve çocuklar videoya gireceğiz. Çocuklar mı? Ay su. Oha zekiye bak ya. bir şey diyeceğim. Şarkımı söyleyecekler. Şarkı şey yani. belki İzmir marş marşı marşı. Neyse. Marş. En neyse arkadaşlar abone ol videoyu paylaş bu tarz takibi ve yorumda yazabilirsiniz şey öneri verebilirsiniz ve bir geçin. Geçelim. Oha. Birim yaptı Değil. Aa, bir dakika. Biliyor musun? Ne? Atatürk var. Şeylerinde. Kıyafetlerde evet. Aa, evet. Belki Atatürk gün özel bir günde. böyle bir şey yaptı yaptılar. evet. Aa, çok tatlısınız ya. <gülüyor> Gelin <gülüyor> hepinizi ya valla. Seslerinde çok güzel. Evet. Oh. Wow. Ya keşke sözleri de görebiliriz ya. <gülüyor> ya. çok şey mantıklı şey demek Mantıklı yemek <gülüyor> çok mantıklı bir şey yani küçükken öğretiyorlar öğretiyorlar çok iyi yani şey Artaçuk adamdır diye fena efsane bir sancı işte yerim sizi Bir şey soracağım, Hazır Yılmaz Türkoğlu kim? Evet. Belki Atatürk... çocukları Hazır Yılmaz Tükoğlu. Azıcık çocuklary bunlar. Evet. Bunu sor yani bu şarkı söylüyorlar galiba. Ne bu? Şarkıda. Bu adamın mu? isminde bir şarkı var. Okul mu? Okul ismi Okulun Okul ismi. Okul abi ismi beni. Yani. Ben ne mi? Adı mı? Topu. Hangi top? Bunlar adetçi jüni kari. Ne mi? Topu. Çok mı söylerler? Ya, wala. Tuzkuyla. Tamamdır. İyi. İyi. Oh, çok zaman şeyi çıkartılar. Gerçekten de Biz onu okuyorduk ya. Az önce izindeyiz. No no no no diyorum. Ha ha ha. Vallahi 2 leveldi kendi kendi. Çok iyi, çok iyi ya. ya. çocuklar. Ya, çocuklar. ya. Çok iyi. çok güzel ya gerçekten. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet tamam tamam tamam. Neyse evet arkadaşlar. E Ata Türk çocukları, Azır Yılmaz Türk oldu tepki verdik. Evet. Evet, evet, evet, evet. Ve bir dahaki sefer görüş ne kadar? Barış. Barış.